Hani derler ya kalori kısıtlamasını yapalım. Günlük 50 gram hatta altında karbonhidrat alırsanız zayıflarsınız. İşte bu 50 gramı aklınızda bir tutun lütfen. Şimdi ben size tersten dolaşıp bu 50 gramı hatta daha altına geleceğiz. İlginç ve enteresan bilgiler vereceğim. Efendim biz glikozu alıyoruz. Glikozu aldıktan sonra onlara bir tespih gibi diziyoruz. Bir dal yapıyoruz ve o dallardan da kocaman bir ağaç yapıyoruz. İşte buna da glikojen adı veriliyor. Her dalda aşağı yukarı 8 ila 12 civarında glikoz molekülü var. Toplam dallara baktığınız zaman 2 ila 60 bin civarında glukos molekülünü en ideal, en uygun, en sınırlı şekilde saklama imkanı veriyor bize glikojen molekülü. Yani glikozun depolanmış formu glikojen. Belki de biliyorsunuz. Peki bu glikojen karaciğerde mi? Evet bir de karaciğere bakalım. 70 kilo ağırlığındaki bir insanda karaciğerin ağırlığı aşağı yukarı 1-1,5 kilo civarında değişir. 5 ila 8, 5 ila 6 denilen yüzde oranında da glikojen deposu olarak kabul edilir. Dolayısıyla elimizde ne kadar var? 75 ila 120 grama kadar değişen bir skalı. Hadi 100 gram olsun diyelim. Peki glikojen sadece burada mı depolanıyor? Hayır. Aslında burada biraz az depolanıyor. Asıl bizim glikojen depomuz nerede biliyor musunuz? Kaslarda. Niye? E, kaslı glikoza ihtiyacımız var. O yüzden. Peki kaslar bu derecede glikozu kullanır mı? Öf! Hem de nasıl kullanır biliyor musunuz? Çünkü istirahat haline göre çalışan bir kasın Glukozu tüketme kapasitesi 10 kat artıyor. Tabi egzersizin ağırlığına bağlı olarak. Dolayısıyla çatır çatır cayır cayır glukozu harcar. Ve glukozu için aldığı zamanda vermez. Çünkü onunla ilgili enzim eksiktir. Onun haricinde ikinci sırada karaciğer gelir. Sonra böbrek ve aynı zamanda enerji ihtiyacını göre kırmızı kan hücreleri diye bu şekilde devam eder. Peki bütün bunun haricinde biz normalde Kanımızda ne kadar şeker var ne diyeceksiniz ki de kan şekeri 70 ila 100 civarında değişiyor. Miligram bölü desilitre. Hayır. Toplam glikozumuzu ne kadar acaba? Bu çatır çatır en etkili şekilde çalışan bu vücudumuz ne kadar saatlik bir glikoz ortalama düzeyi var ki bizi ayakta tutuyor? Sıkı 4 gram. Evet. Yani anlık 4 gramlık bir Kan şekeri toplam olarak sağlandığı zaman sizin vücudunuz gayet efektif bir şekilde çalışıyor. Buradan ne öğrendik? Bir, bir kere mükemmel bir şekilde verimli çalışan bir sistemimiz var. Ve aynı zamanda glikoz enerji olarak bizim için önemli. Karbonhidrat olarak %10-12 civarında depoluyoruz. Büyük bir kısmı yağa gider. Dolayısıyla aklımızda kalacak şey şu... Karbonhidratın önemi fakat aynı zamanda karbonhidrat fazla yenildiği zaman da harcanmasının ne kadar zor olduğu ve depolaya gitmesi ve yağa gitmesi, şişmanlık vesaire diye. Halbuki bizim vücudumuz o kadar güzel bir şekilde, mükemmel bir şekilde çalışıyor ki çok az glikozla bile kendi fonksiyonlarını idare edebilecek nitelikte bir vücuda sahibiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. hoşçakalın.